Rüyada en çok sorulan sorulan uçan balona binmek. Maddi ve manevi konularda çok büyük zararlara uğrayacağınız, attığınız yatırımların elinize boşa gideceğini, üzüntü ve geçireceğiniz bazı sıkıntıları, zorlukları gördüğünüz andan itibaren böyle terse düşeceğini görmeniz, e, bindiğinizi görüyorsunuz. Ve burada para, yüklü paranızın kaybı, evinize hırsız girmesi, azimle yaptığınız ortaklı alanlarda ciddi kariyerinizle zararlara uğrayacağınızı gösterir. Mekan kaybetmek, meka, mekanınızın elinizden alınması, sorgulanma, yapacağınız işlerde hataya, e, hataya maruz kalacağınızı gösterir. O yüzden e, balona binmek, e, e, binmek sıkıntı. Ama balonun içine binip gökyüzüne uçuyorsanız, sıkıntılarınızla ilgili birçok noktayı net görme, hatalarınızı bilme, Allah katından uyarılacak olmalı. Olanları doğru şekilde görüp yeni bir yön vermeye eğer balonun tek değil de kalabalık insanlarla uçtuğunuzu görüyorsanız yapacağınız ortaklı alanlar gökyüzünde size güzel yatırımlar mallar ve bu malların hiçbir şekilde zarar etmeyeceği ve hayatınızda bir kadın ya da bir erkek de balonabiliyorsanız hayat arkadaşınızın uzun soluklu ve sizinle devam edecek hayır olacağı ve her noktada size hayır getireceğini gösterir. Eğer ailenizle birlikte balonabiliyorsanız eee Ailenizin içindeki gerçek hırsızlıkları, haksızlıkları tek tek büyüklerinize ifade edip büyüklerinizin doğru noktada adaletli şekilde mal paylaştıracağını uyarır. Yani rüyaya bindiğinizi görmek sıkıntı. Gökyüzüne balonla çıktığınızı görmek hayıra delalettir. Bunu gören kişi mutlaka kadınsa üzerine altın almalı, erkekse gümüş yüzük ya da kolye bulundurmalı ki yapacağı işte kimsenin gözü, kimsenin rızkı kalmasın. Hoşçakalın.